olduğunu göstermiş oldu. Son iki tebliğimizde yine din felsefesi ve kelamın ortak konularından araştırma görevlisi Kamile Akbal, bizlere Seyfettin Elhamid'i de yaratma ilişkin kadim sıfatların ispatını sunacaklar. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, öncelikle oturum başkanımıza, bütün hocalarımıza, kıymetli izleyenlere e, saygıyla selamlarımı sunuyorum. Ben araştırma görevisi Kamil Akbal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doktora eğitimi devam ettiriyorum ve Seyfettin El de yaratma konusunu çalışıyorum. Bugün size sunacağım tebliğde de yaratma ilişkin sıfatların ispatını Amidi'yi de ele alacağım. Seyfettin Elamidi, Amidi 631 yılında vefat etmiş, 1233 yılında. 7. 13. yüzyıl Eşeri Mütekellimlerinden. Kendisi Raziye kolundan sayılmakla beraber Razi'nin görüşlerine ciddi eleştiriler getirmiş bir kelamcı. Ben bu tebliğde Amidiye'nin yaratmaya ilişkin sıfatları nasıl ispat ettiğini ve onun bu konudaki görüşlerin özgünlüğünü irdelemeye çalışacağım. Bilindiği gibi eşariler alemin kadir, alim, mürit bir failin eseri olmasının delilini yine alemden getirmişlerdir. Buna göre Allah'ın sağlam sanatı ve tertipli ve muhkem fiili onun kudretine ve ilmine delalet eder. Burada kelamcıların hareket noktası duyulur alemdir. Dolayısıyla şahidin gaybe kıyası söz konusudur. Amidi de özellikle mütekaddimun eşerilerde meşhur olan böylesi bir akıl yürütmeyi zayıf bir akıl yürütme olarak değerlendirir. Çünkü şahidin gaybe kıyası fasit bir kıyastır ve istikrada bu konuda hakikate ulaştırmaz. Eşerilerin kullandığı bir diğer ispat metoduna göre Allah hay, semi, basir olmaması halinde bunların zıttı olan kötü, körlük, sağırlık, dilsizlik gibi sıfatlarla mutlasıf olacaktır. Amidi bu akıl yürütmeye de karşı çıkar. Ona göre karşılıklarından hareketle sıfatların varlığını kanıtlamak sağlıklı bir yol değildir. Amidiye göre sıfatların temellendirmesi kemal kavramı üzerinden yapılmalıdır. Sıfatları kemal kavramı üzerinden temellendirmek, onlarla kimin muttasıf olduğuna bakılmaksızın sıfatların kendisinde kemal sıfatı olup olmadığı sorusunu sormakla başlar. Cevaben bu sıfatların kendinde kemal sıfatı olmadığı söylenirse, şahit alemde onlarla muttasıf olanların muttasıf olmayanlardan daha eksik veya onlara eşit olması gerekecektir. Böyle olmayıp duyulur alemde bu sıfatlarla muttasıf olanlar olmayanlardan daha kamil olduğuna göre bu sıfatlar zatında kemal sıfatıdır. Bunların kemal sıfatı olduğu ispat edildikten sonra Allah Allah'ta bu sıfatların bulunmadığını iddia etmek, onun kullardan bu sıfatlarla müstaçif olanlara nispetle eksik bir varlık olduğunu ileri sürmek anlamına gelecektir. Allah'ın kulları bile ilim, irade, kudret gibi kemal sıfatlarına sahipken yaratıcının bunlara sahip olmayıp yarattıklarından eksik olması düşünülemez. Amidinin duyulur alemde bu sıfatların duyulur alemde bu sıfatlarla müstaçif olanlardan sarkı nazar ederek bu sıfatların kendi kendilerine kemal sıfatı olduğunu ispat etmeye çalışması, bu yöntemi gaybi şahide kıyas etme şüphesinden uzaklaştırma gayretinin bir sonucudur. Bu mehabı karşı gelebilecek muhtemel bir itiraza göre bu sıfatların şahide nazaran kemal sıfatı olup gayibe nazaran kemal sıfatı olmadığı söylenebilir. Bu durumda bunlarla muhtasif olmayan Halık'ın bunlarla muhtasif olan mahlukundan eksik olması gerekmez. Çünkü ortada gaybi bağlayan bir şey yoktur. Öylesi bir itiraza amidi Nefih ve ispat arasında bir vasıta olmaması dolayısıyla onlarla muttasıf olanlara bakılmaksızın her sıfatın ya kemal sıfatı olup ya da kemal sıfatı olmayacağı tezi üzerinden cevap verir. Buna göre bir sıfat ya kemal sıfatıdır ya da değildir. Ortada bir yerde duramaz. Bir diğer muhtemeli itiraza göre bu delil koklama, tad alma, dokunma gibi duyulur alemde mevcut kemalatla nakzedilir. Bu söz konusu duyular duyulur alemde kemal anlamına gelirken Allah için koklamadan Tadalmadan almadan, dokunmadan söz edilemez. Dolayısıyla kullar için söz konusu olan kemalat Allah için geçerli olmamış olur. Amidiye göre ise duyulur alemde kemal olduğu sabit olan bir şeyin gaipte ispatı, ilahi sıfatlar açısından herhangi bir eksiklik gerektirmiyorsa Allah için kullanılabilir. Ama eksiklik gerektiriyorsa onun Allah hakkında kullanımına imkan yoktur. Ayrıca hakkında, Allah hakkında caiz olmayan hudus, cisimsellik ve benzerlerini gerektiren bir durum olmaması şartıyla her sıfat Allah için kullanılabilir. Naslarda geçmediği gerekçesiyle bir sıfatın lahzan kullanımında bir imkansızlık bulunmadığı takdirde her sıfat gayb hakkında kullanılabilir. Üçüncü muhtemel, muhtemel itirazda bu sıfatların şahittekilerin cinsinden olup olmadığı sorulur. Eğer bu sıfatlar şahittekilerin cinsindense, Bunlar araz olmak ve imkan yönünden şahittekilerin sıfatlarıyla ortak olur ve Allah arazlara mahal olmuş olur. Bu ise imkansızdır. Şahittekilerin cinsinden olmazsa eğer bu da akledilebilir değildir. Akledilebilir olmayanınsa ne sıfat olup olmadığına ne de kemal olup olmadığına hükmedilebilir. Amidi'nin buna cevabı bu sıfatların şahittekilerin cinsinden olduğu yönündedir. Eğer bu sıfatların mümkün olmasıyla Onların zatı gereği zorunlu olmamasını ve sıfatların araz olmasıyla onların mahalle olan ihtiyacını kastederlerse bu mana Amidiye göre imkansız değildir. Zira sıfatlar zaten nispetle mümkündür ve var olabilmek için zaten muhtaştırlar. Bu itirazlara cevap veren Amidi, sıfat, sıfatlar için kemal kavramını Amidi'den önce Hindi, Farabi, Gazali, İbn Sina, İbn Rüşt, Razi gibi birçok kelamcı ve filozofunda kullandığını görüyoruz. Örneğin Razi, bilim sıfatının kemal kavramını kullanarak ispat eder. Amidi ise bu delillendirmeyi kendisinden önce kimsede görmediğini söylemiştir. Amidi'nin orijinalitesi bu kavramı kullanmada değil, metodu olgunlaştırıp detaylandırmada ve sistematize etmede ortaya çıkar. Çünkü gerçekten de ondan önce bu kavram etrafında bu kadar uzun soluklu akıl yürütmede bulunan ve bunu bir ispat metodu olarak kullanan olmamıştır. Ona göre her sıfata has meseleler bulunduğundan sıfatların ispatında tafsili bir yol izlenip her sıfat tek tek ele alınmalıdır. Bu bağlamda yaratmaya ilişkin sıfatlardan ilk olan kudretin ispatında Eşari'ler hem Kur'an ayetlerini hem de akli delilleri kullanmışlardır. Eşari'lerin ileri sürdükleri ayetlerde master formunda kudret lafzı geçmese de bunun yerinde kuvvet kelimesi ve müştakları geçer çünkü kuvvet kelimesi kudret karşılığında kullanılan meşhur bir mecazdır. Eşerilerin kullandığı akli deliyle göre ise hudustan hareket edilir. Bu deliyle göre alemin yani Allah'ın dışındaki bütün varlıkların hudusu kesin bir şekilde ortaya konduğunda hadis olan bu alemin varlığı için iki ihtimal bulunur. Ya alemin varlığı kendisinden olur ya da kendisi dışında bir şeyden. Hadis olan alemin varlığı kendisinden olamaz çünkü üzerinden yokluk geçmiştir. Eğer alemin varlığı başkasından olursa ve bu başkası Allah'tan da başka bir varlık olursa, bu başka varlık alemin bir parçası olur. Çünkü alem Allah'tan başka olan her şeydir. O zaman varlığın kaynağı olan bu başka varlık, alemin bir parçası olduğu için o da hadis olur ve onun da bir muhtisi olması gerekir. Bu ise teselsül ve devrle sonuçlanır. Alemin varlığını Allah'tan aldığı kesin bir şekilde ortaya konunca önümüze iki ihtimal çıkar. Allah yazı altıyla ya da zatına zait bir sıfatla alemin mucidi olacaktır. Allah'ın alemi zatıyla icat etmesi halinde bu icat ya bir duruma bağlı olacak ya da bir duruma bağlı olmayacaktır. Bir duruma bağlı olması halinde bu durumun kadim mi hadis mi olduğu sorulur. Bu durum yani şart kadim olursa zatın ve şartın kıdeminden hadis olan alemin de kıdemi gerekir ki bu muhaldir. haldir. Şart kadim olmayıp hadis olursa süre düşülür. Şartın varlığı bizi imkansız durumlara soktuğuna göre şarta bağlı olmazsa ne olacağına bakarız. Şarta bağlı olmazsa alemin varlığı doğrudan Allah'la ilintili olacaktır. Bu durumda ya Allah'ın kıdeminden Allah'tan sadır olanın da kıdemi ya da Allah'tan sadır olanın hüdüsünden Allah'ın da hüdüsü gerekecektir. Bu iki durum da muhaldir. Dolayısıyla alem varlığını Allah'ın zatına değil zatına zait bir sıfata borçludur. Bu da icada kaynaklık eden kudret sıfatıdır. Yaratmaya ilişkin ikinci bir sıfat, irade sıfatının ispatı. Bu sıfatın ispatı konusunda eşeriler, ilahi fiillerdeki farklılık üzerine dayanmışlardır. Buna göre bakillani, fiillerin çeşitliliği ve zaman açısından farklılığını ilahi iradenin varlığına delil olarak gösterir. Cüveyne'ye göre bir şeyin zorunlu sebebi, o şeyin farklı yönleri arasında bir fark gözetemez. Bu yüzden zorunlu sebebin, cevherin belli bir yönde olmasını gerektiren oluşları yaratması imkansızdır. Böyle bir şey ancak faili muhtar bir tanrı tarafından yapılabilir. O hür iradesiyle yönler arasında ayrım yaparak cevhere belli bir yer tahsis edebilir. Yine Cübeyni'ye göre Allah fiilinin müridi olmalıdır. Çünkü fiil kudretle icat olunsa da kudretten aynı ile vaki olmayıp fail fiili yapmayı irade ettiği zaman vaki olur. Amide ise iradenin ispatını üç şekilde yapar. Birincisi iradeyi diğer sıfatlarla karşılaştırarak onlar arasında iradeye bir konum biçer. İkincisi hudustan hareket eder. Üçüncüsü kendisi için klasikleşen e, kemal metodunu kullanır. İradeyi diğer sıfatlarla karşılaştırarak ispatlama metoduna geldiğimiz zaman bu kapsamda iradenin diğer ilahi sıfatlar olan ilim, kudret, kelam, sem, basar ve hayattan farkı ortaya konmaya çalışılır. Buna göre ilmin işi bir, şey, bir şeyi tahsis etmek değil, bir şeyi olduğu hal üzere keşf ve ihata etmektir. Böylece ilim tahsise tabidir. Tahsisi zorunlu kılan bir şey değildir. Kudretin işi de tahsis olmayıp icattır. İrade ise tahsisi meydana getiren şeydir. İradenin kalan sıfatlarla sem'i basar ve hayatla karıştırılamayacağısa zaten açıktır. İkinci ispatında Amidi Kudüs'ten hareket eder. Buna göre alemin hadis olduğu ve onun zorunlu varlığın fiillerinden olduğu sabit olduğunda Var olmadan önce ve var olduktan sonra var olmasının, var olduğu şekilden küçük veya büyük olmasının caiz olduğu açıktır. Bu yüzden bir tahsis edici olması kaçınılmazdır. Bu tahsis edici ya zorunlu varlığın zatı ya da zatın dışında bir şey olacaktır. Zorunlu varlığın zatı olması uygun değildir. Çünkü onun zatının bütün caizlere nispeti tek bir nispettir. Zat için bazı caizlerin tahsisi diğerlerinin tahsisinden daha evla değildir. Bu durumda zatın dışında bir şey olması hariç bir seçenek kalmaz. Bu ise kudret, ilim veya kalan sıfatlardan birisi olmayıp irade sıfatıdır. Amidi'nin iradeyi kanıtlamada kullandığı üçüncü metot kemal metoduysa, mantıksal analizler yoluyla Amidi bu metodu kullanır. Bu metoda göre irade sahibi olmayan, irade sahibi olana nazaran eksiktir. Şahit alemde irade sıfatı olan bir şeyi tahsis edebilir de, etmeyebilir de. Akıl bunun irade sahibi olan için kemal olup noksanlık olmadığını hükmeder. Allah'ın irade sahibi olmadığı doğru olsa, onun irade sahibi olanlardan yani kullarından eksik olması gerekecektir. Eğer cahız gibi şahitte iradenin olmadığını iddia ediyorsanız bu akıl yürütmeye karşı çıkabilirsiniz. Çünkü burada hareket noktası şahitteki iradedir. Amide'nin buna karşı delili her akıl sahibinin kendisinde azim, irade ve kasıt bulunduğunu bilmesi, seçimle yapılan irade hareketler gibi iradeye uygun olarak yapılan fiillerle, Titremek gibi iradeye muhalif fiiller arasındaki farkı fark etmesi, aynı şekilde kendisinde ilim, kudret ve benzerlerinin de bulunduğunu bilmesidir. Ona göre akıl sahibi bir insan, ilim, kudret ve benzerlerinin iradeden farkını inkar etmez. Yaratmaya ilişkin üçüncü sıfatımız ilim sıfatı. Bunun ispatında eşariler yine diğer sıfatlarda olduğu gibi hem ayetlerle delil getirmişler, hem de akli delilleri kullanmışlardır. Amidiye göre Allah'ın ilminin ispatında ayetlerin zahirini terk etmenin gereği yoktur. Dolayısıyla o akli deli, nakli delilleri kabul eder. Akli delillere gelince kelam geleneğinde ilim sıfatı ilahi fiillerin muhkem oluşu üzerine bina edilmiştir. Bu meşhur delillendirmeye göre Allah'ın fiili ve sunu olan alem son derece muhkem ve mükemmeldir. Bu demek oluyor ki Allah'ın fiili ve sunu muhkem ve mükemmel, mükemmeldir. Akıl bizi fiili muhkem ve mükemmel olan bir kimsenin alim olduğunu bilmeye zorlar. Çünkü duyulur alemde yüksek bir saray, muhkem bir sanat eseri gördüğümüzde akıl bizi bu eserin sanatkarının ilim sahibi olduğu düşüncesine götürür. Amide'yi bu delile getiren bir itirazı da aktarır. Bu itiraz alemin ihkan ve itkan üzere oluşu fikrini irdeler. Alem son derece muhkem ve mükemmeldir derken kastedilen nedir? Alemin varlığının şu anki halinin hilafına bir halde olsa nakıs olacağı mı? Alemin kendisinden talep edilen hikmete uygun olduğu mu? Alemin faydalı olduğu mu? Ya da başka bir mana mı? Buna göre alemin şu anki halinden farklı bir halde olsa eksik olacağını ve kendisinden talep edilen hikmete uygun olduğunu söylemek imkansızdır. Çünkü bunların delili yoktur. Bu önermeler deliliye ihtiyacı olmayan zaruri bilgi de ifade etmez. Ayrıca alemin hikmete uygun olduğunu söylemek, Allah'ın fiillerinde hikmete riayet etme zorunluluğu sonucunu doğurur. Bu delili kullanan eşerilerse, irahi fiillerde hikmete uygunluğu zorunlu görmezler. Üçüncü ihtimal olan alemin yararlı olması söz konusu olduğundaysa, onun bütünüyle mi yoksa kısmen mi yararlı olduğunu düşünmemiz gerekecektir. Bütünüyle yararlı olduğunu kimse söyleyemez. Çünkü alemdeki her şey bir yönüyle yararlıysa, bir yönüyle de zararlıdır. Kısmen yararlı olmasıysa, alemi meydana getirenin ilmine işaret etmez. Örneğin ateşin yapması bazı açılardan yararlı iken bazı açılardan zararlıdır. Ve bu durum ateşin bilgisine delalet etmez. Amidiye göre ise alemin muhkem ve mükemmel olması Allah'ın ilmine delalet etmez. Amidiye göre muhkem bir bina ancak ihtiyar sahibi bir kimseden sadır olabilir. Bilgi sahibi olmadansa yapılan işte ihtiyar söz konusu olmaz. Böylece amidinin kendi ilim ispatına, irade üzerinden ilmi ispat etme metoduna ulaşırız. Buna göre Allah'ın alemi kudret ve ihtiyarla yarattığı sabit olunca, kudret ve ihtiyarla yaratmanın icada kasıt ve tahsisi gerektirdiğini kabul ederiz. Bir şeye kastetmek bu şeyi zaruri olarak bilmeyi gerektirir. Aksi takdirde bu şeyi icat etmeye kastetmek, başkasını icat etmeye kastetmekten daha evla olamaz. Çünkü temyiz Allah için bilgiyle ihata edilmiş olmalıdır. Yoksa onun diğerlerinden temyizi tasavvur edilemez. Bu sebepten muhkem bir sanat ve yüksek bir saray bizi sanatkarın bilgi sahibi olduğunu düşünmeye zorlar. Çünkü onun irade sahibi olduğu açıklığa kavuşmuştur. Amidi kendisine gelebilecek itirazları da ortaya koyarak düşüncesini sağlamlaştırır. Bu kapsamda fail ihtiyar sahibi olduğunda ilmi de olmalıdır anlayışına fiili muhkem olan bazı hayvanların fiilleriyle karşı çıkılabilir. Örümceğin ağında, arının kovanındaki ihkam gibi örnekler, iradenin ilme işaret etmediğinin göstergesidir. Çünkü bu hayvanlar ihtiyar sahibidir, ancak ilim sahibi değildir. Amidiye göre bu itiraz geçersizdir. Çünkü hayvanların fiilleri hayvanların değil, Allah'ın yaratmasıdır. Yaratma Allah'a ait olduğuna göre, ilim de Allah'a aittir. Dolayısıyla fiildeki ihkam ve iskan da hayvanlara değil, Allah'a aittir. Hamidi burada klasik bir eşari duruş sergileyerek Allah'tan başka yaratıcı kabul etmez. Ona göre hiçbir kul fiilini yaratamaz. İkinci itiraz bu akıl yürütmenin duyulur alemde duyular ötesi alem, duyulur alemle duyular ötesi alem arasında hüküm birliğine işaret ettiği üzerinedir. İhtiyarın ilme işaret etmesinin zaruri bilgi olduğunu kabul edelim. Ancak bu duyulur alemde geçerli bir bilgi iken bununla duyular ötesi alem hakkında hüküm verilmiştir. Bu durumda Allah'ın iradeyle hareket etme, hissetme, cisim olma gibi duyulur alemde ihkan ve itkanın işaret ettiği bütün özelliklere sahip olması gerekir. Ne var ki bu muhaldir. Amidi buna cevap olarak akıllı bir kişinin duyulur alemde ihtiyar sahibinin yaptığı şeye dair ilmi olduğu bilgisiyle duyular ötesi alemde aynı şeye dair bilgisi arasında nefsinde bir fark bulamayacağını söyler. Dolayısıyla birinden edinilen bilgi diğeri hakkında hüküm vermeyi de mümkün kılar. Öyleyse Allah ihtiyarla fail olduğunda zorunlu bilgi onun fiilini bilmesini gerektirir. Duyulur aleme has olan canlı olma, cisim olma, irade ile hareket etme gibi basıklar hareket ve intikalle fail olmanın lazımlarındandır. İlim ve ihtiyar sahibi olmanın değil. Hareket ve intikal Allah hakkında muhaldir. Bu yüzden onun hayvan olma, cisim olma ve diğer muhteşfetlerle basıflanması gerekmez. Sonuç olarak... Sıfatları kanıtlamada Kemal metoduyla beraber her sıfata has yöntemler kullanan Amidi, kimi zaman ekolün argümantasyonlarını zayıf bularak eleştirmiş, kimi zamansa onları kabul etmiştir. Kemal metodu sıfatlar için kullanımı klasikleşen Kemal kavramının sistematize edilmiş bir versiyonudur. Bu açıdan o orijinal bir metottur. Kudret ve irade sıfatlarının sıfatında klasik eşarı yöntemi takip eden Amidi, ilim sıfatında ekolün eleştiriye tabi tutarak Gazali ve Razi ile birlikte iradeden hareket eden bir metot kullanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Sayın adam. Şimdi sırada Handenur Bozboğa'nın, Hanne Arendt'in kötülük algısının din felsefesindeki konumlandırılışı olacaktır. Hocam ben fazla zaman almadan sözü size bırakıyorum. Buyurun.